Bugün 6 Kasım 2021 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Günün ilk saatlerinde Akrep burcunda boşlukta ilerleyen Ay saat 3:52'de Yay burcuna geçecek. Önümüzdeki iki gün yabancı kültürler, seyahatler, hukuk, eğitim ve yayıncılık gibi konular daha fazla gündemimizde olabilir. Bugün Merkür terazi burcundan ayrılarak Akrep burcuna geçecek Merkür Akrep burcunda gizli ve bilinmeyen kavramlara merakımızı artırırken ayrıntılı hesaplar derin incelemelerde de başarılı olabiliriz finansal konularda daha hesaplı davranırken ilişkilerde cinsellikle ilgili takıntılı düşünceler kıskançlık kuşku ve saplantılar oluşabilir Merkür 24 Kasım'a kadar Akrep Burcu'nda ilerleyecek. Bugün Merkür ve Oğlak Burcu'ndaki Venüs arasında etkili olacak uyumlu görünüm, ilişkilerimizde daha verimli iletişim kurmamıza, duygu ve düşüncelerimizi ifade etmemize yardım edebilir. Öğle saatlerinde ise Yay Burcu'ndaki Ay ile Kova Burcu'ndaki Satürn arasında etkileşen olumlu açı, duygusal dengemizi ve disiplinimizi arttırarak bize destek olabilir. Günlük işlerde planlı ve pratik hareket edebiliriz.